Selam arkadaşlar, Efe ve Yiğit diye iki tane arkadaşımız var. Bir tanesi yaz ağırlıklı ekipman istemiş, 2000 liraya kadar. Bir tanesi de Küba Superlight 2020 için galiba orta seviye full ekipman istemiş. İkisine de cevap vermeye çalışan birbirinden farklı motorlar kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ayrı ayrı yazmışlar o yüzden zaten. Daha önceden... Yani 2000 liraya ortalama yani 1500-2000 lira dedikleri için elimde bulabildiğim en ucuz kasları getirdim daha doğrusu. En ucuz ama en azından polikarbon bir yapıya sahip kasları çıkartmaya çalıştım. E tabi dizlik çıkarttım. E, basit bir eldiven çıkarttım. En azından Rockwell bir tane bot çıkarttım ki e, giydikleri zaman en azından orta seviyede yine korunabilsinler diye. E, mont olarak da Proel'in e, pardon. Mont olarak da Venom'un e, dynamic modelini öneriyorum. Dynamic modeli önceden tanıttığım için tekrar tanıtmayacağım. E, i̇lk önce kaslardan başlayayım. E, şöyle diyelim. E, aksistirken kasları zaten e, göstermiştim, e, tanıtmıştım. E, şuralarda bir yerde tekrar, hani, şu yukarıda da paylaşırım Aksistirken kaslar videosunu. E, Hani geniş bir bakış açısı var. E, gözlükle giyilebiliyor. E, hani bir burun pedi var, bir çene pedi var. E, i̇ç hastaları orta düzey. E, hani baktığınız zaman boynu iyi oturabileceğini düşündüğümüz hani giy, giyip kullanmadığım için düşüne, düşünebileceğimiz diyorum. E, boyun pedlerine sahip. E, dış çevresinde bir tane e, şöyle bir plastik bant var, plastik var bu rüzgarı dengelemek için konulmuş sanıyorum. Spoiler var. Spoilerin arkasında, altından hemen hava çıkışı var. Üst hava çıkışı var. Burun hava çıkışları, burun bölgesinde hava çıkışı var. Hava girişi var. İç bölgesinde de hava çıkışı var tekrar. mikrometrik bir bağlantıya sahip. Daha fazla tanıtım için çabuk geçiyorum. Polikarbon bir yapıya sahip. Stichin EVO var ls Bu biraz daha farklı bir kask. Birazcık daha dayanıklı ee, ama hani çok dayanıklı değil. Eğer çok dayanıklı bir kask istiyorsanız en az e, bir 1000 e, lirayı, 1300 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor ve yani ona göre de bir performans ve fiyat e, hani fiyat ve performans olarak biraz e, verim alabilirsiniz. E, yine bunun burun pedi var, çene pedi var. Ön tarafında e, kask var. E, yani kask hava diye bir hava girişi var. Üst hava girişleri var. Alt hava, arka hava çıkışları var. Stream Evo 1500 gramlık ECE 22.05 sertifikasına sahip bir kask. İyi bir kastır. Ee, yani hem çene pedi, çene pedleri, şey içindeki pedlerden bahsediyorum. İç pedleri gerçekten iyi oturur. boy pedleri de iyi oturur. Sağ yapmayacak kadar iyi bir rüzgar tüneli. Ee, geçişine sahiptir. Açtığınız zaman geniş bakış açısı pinlock için hazır olan e, pin bağlantıları e, ve gözlükle giyilebilmesi için de zaten şuraya gözlük işareti koymuşlar. Ee, gözlükle de rahatlıkla giyebilirsiniz. Ee, şimdi montu tanıtayım. Montu daha tanıtmıştım zaten. Ee, dediğim gibi. Şu şekilde tanıtabilirim. Biraz daha yakından göstereyim. Ee, omuz korumaları var, dirsek korumaları var. E, bu hani hemen arkasında göstereyim. Şuralarında özellikle şöyle körük mekanizması var e, ve e, çıçtta sahip. Bu yazlık bir model. İçinde bir astar var. Astarı çıkabiliyor e, ve işte e, bileğinde çıtçıtları var. Fermuarı var. E, ön tarafı file doku olduğu için iyi hav alabilir. Ucuz modlardan bir tansiyon birazcık daha pahalı bir mont almak istiyorsanız ve hani beni biraz daha idare etsin ama yazlık olsun istiyorsanız maktanın sunrise modelini alabilirsiniz maktan sunrise da şöyle tamamen file dokudan oluşan bir mont bunun bir astarı yok dirsek ve omuzlarında koruma var arka tarafında bir koruma yok ama isterseniz takabiliyorsunuz onun almanız gerekiyordur. Ee, omuz korumaları, dirsek korumaları iyi. Ee, kol içi, özellikle şuralarında kol içi sıkıştırma Bantlarına sahip ee, Bileğinde cırt cırtı var fermuarlı, içi tamamen file doku Ve Cepleri var ee, Bu mont alınabilir. Bir üst seviye olarak ve yazlık olarak düşünürseniz bu montu kullanabilirsiniz. Ee, daha önceden tanıttığı Skoyco eldivenler var. Bu Skoyco eldivenleri zaten hani Birkaç kere tanıttığım için artık bunları ezberlemişsinizdir. Ortalama bir eldiven, hani ne kötü ne iyi. Ortalama eldivenlerden bir tanesi denebilir. Ee, özellikle hani bileklerinde ince korumalara sahip, yumuşak korumalara sahip, yumruk koruması iyidir. Eklemleri korumaları orta düzeydir. Ve e, bu e, baharlık ve yazlık olarak geçen bir eldivendir. Bunu alabilirsiniz. E tabi hani 2000 lira deyince yani bunların toplamı bile işte 1500 lirayı buldu. Daha hani bot var. işte disk koruması var en azından. Hani pantolon alamayacağını düşündüğüm için hani o fiyatların içinde disk koruması olarak Proelin dizliklerini. Proelin dizlikleri yani bu bunların kazada döndüğünü ve size daha fazla zarar verdiğini unutmayın. Hani bunları tanıtıyorum ama bunları alın demiyorum aslında. Çünkü aldığınız zaman zarar göreceğinizi bilin. Yani bunların bunlar bu dizlikler çok fazla işe yaramıyor. Yani biraz görünüş bakımından, biraz robotik görünüm sağlıyor. İlk çarpmada belki çarpıyor ama sonra dizinizde dönüyor. Çünkü hani arkasından zaten şu şekilde tutturulmuş şu şekilde tutturulmuş cırt bunun hani dizinize bağlanması sağlanıyor. Hani bu da ne kadar yetkin ve şey olabilir siz düşünün. Hani ona göre alın. Bu mafsallı bir dizlik. Spor oturuş konusunda size bir sıkıntı çıkartmayacaktır çünkü spor oturuşu şöyle ise diziniz ona göre katlanabilmektedir. Bunları alabilirsiniz. Çok koruyucu mu? Değil. Ee, Rockfile botları da tanıttım daha önceden. Rockfile botlar e, bilek, burun, topuk korumasına sahip. Alt tarafı da fazla kaydırmayan bir yapıya sahip ama e, fazla kaydırmayan bir yapıya sahip. Ama kaydırır yani. E, cırt cırtlıdır. E, teri, YMR e, ve kullanışlı bir bottur. E, bunların detayları bu kadar. E, i̇sterseniz tek 90 pantolon alabilirsiniz, İsterseniz bir seviye yukarıya TCX bot alabilirsiniz veya ben spor model, model kullanıyorum derseniz spor, spor modele uygun değildir bu bot. Spor modele uygun fiyatlı olduğu için paylaştığınızı yoksa DNA modelinden almanız gerekiyor veya TCX Rush alabilirsiniz. Onları kullanabilirsiniz. Yani başka bir eldiven önerim var mı? Daha ucuz Bexon'un eldivenleri var. Bexon'un eldivenleri de daha ucudan tanıttım size. Yani bunları alıp kullanabilirsiniz. Detaylarını zaten biliyorsunuz. Bunların içinde koruma var. Yumruk ve bilek korumaları. Yumruk, yumruk bilek, avuç içi ve hava alabilir bir eldiven. Yani bu da yazlık eldivenlerden bir tanesi. Bunlar alınabilir, kullanılabilir. Hem bir de bir Ali diye bir arkadaşımız var, YZF R125 alacakmış yazın. Ne demiş? 1500 lira civarında bir kask önerisi sunabilir misin demiş. 1500 liraya bence LS2'nin yine vektör evosu alınabilir. Çünkü vektör Evo'yu niye öneriyorum? Bir dakika göstereyim. Belki iki vektör Evo alınabilir. Bizde olmuyor ama HCCS 17, fg 17 alınabilir. Premier Dragon Evo dır sanırım. O alınabilir. Dragon Evo midir? Dragon Evoydik galiba. O alınabilir. Neden onları öneriyorum? Çünkü hani en azından fiber kompozit bir yapıya sahip. Tabii fiber. Fiber kompozit artı aramik yapıya sahip bir yapısı vardı e, Premier Dragon'un ama bunun sadece fiber bir yapısı var. E, bu o şekilde alınıp kullanılabilir. Hani uygun fiyatlıdır, 1.300 TL civarındadır ve e, hani bunu kullanırken herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Hem e, spor sürüşüne e, uygun, e, yüksek hızlarda açılmayan bir e, ne denir? Ön vizöre sahip güneş vizörü şuradan açılıp kapanabilen ve işte üst havalandırma arka hava çıkış kanalı açıldığı zaman faaliyete geçen e, burun havalandırma e, kanalı olan gözlükte giyilebilen mikrometrik 2 yani orta dayanıklı bir çene bağlantısına sahip olan boyun petleri iyi olan ve yaklaşık 1300 gram olan kaslardan bir tanesi bunu alıp kullanabilirsin diye bence bu iyiydi bunun renkleri de var yani bizde bir iki tane rengi kaldı. Ama ölücüsü bedeni olmayabilir. Ben sana hani adını yazacağım, oradan istersen aratabilirsin, e, mağazadan alabilirsin veya ismarlayabilirsin. O gelebilir. E, benim paylaşacaklarım, e, size vereceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Burada müşteriler olduğu Bu zaman benim biraz ses çıkıyor. Hepinize iyi uçuşlar.